Aşağıda verilen sayıların aritmetik ortalamasını, medyanını ve modunu bulunuz. Kolay, bulalım. Sayılarımız da burada. Aritmetik ortalama ne demek? Günlük hayatta ortalama dediğimiz şey aslında aritmetik ortalama demek. İkisi aynı şey. Aritmetik dememizin sebebi ise ortalamayı başka şekillerde de hesaplayabiliyor olmamız. Mesela geometrik ya da armonik ortalamalardan da bahsedebiliriz. Ama merak etmeyin, bu videoda değil. Aritmetik ortalama bulmak için yapmamız gereken şey, tüm sayıları toplayıp toplamı sayıların sayısına bölmek. Tüm sayıları toplayacağız, toplamı sayıların sayısına böleceğiz. Kolay. O zaman 23, 29, 20, 32, 23... 21, 33 ve 25 sayılarını toplayıp, burada kaç tane sayı varsa ona, yani sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e böleceğiz. Hemen yapalım. Tabii tüm sayıları hesap makinesi olmadan toplamak birazcık zaman alır. Onun için hemen hesap makinemizi çıkaralım. 23 artı 29 artı 20, artı 32, artı 23, artı 21, artı 33, artı 25. 206 etti. Şimdi de 206'yı 8'e bölmemiz gerekiyor. 206 bölü 8, 25,75 etti. Evet, bu sayıların ortalaması 25,75'miş. Aritmetik ortalama sayı grubunun merkezi eğilimini gösteren ifadelerden biri. Şimdi başka bir gösterge olan medyana bakalım. Medyana aynı zamanda aritmetik ortada diyebiliriz. Aritmetik ortada dendiğinde duyabilirsiniz. Medyan içinse bu sayıları küçükten büyüğe sıralayıp ortadaki sayıyı bulmamız gerekiyor. En küçük sayı hangisi? 20, değil mi? Sonra 21, sonra 2 tane 23 var, 23 ve 23, sonra 25, 29, 32 ve son olarak 33 var. Peki ortadaki sayı hangisidir? Bir bakalım. 8 tane sayı olduğu için ortada 2 tane sayı olacak ve medyanı bulmak için bu sayıların ortalamasını alacağız. 23 kendi başına medyan olamaz çünkü kendinden büyük 4 ve kendinden küçük 3 sayı var. 25 de aynı şekilde kendi başına medyan değildir çünkü kendinden büyük 3 ve yine kendinden küçük olan 4 sayı var. O halde 23 ve 25'in ortalamasını alıp medyanı bulalım. 23 artı 25, bölü 2. 23 artı 25, 48 eder, 2'ye bölersek 24 elde ederiz. 24 bize verilen sayılardan biri olmamasına rağmen bu sayı grubunun medyanıdır. İşte merkezi eğilimi belirlemek için kullanılabilecek başka bir gösterge. Anlayacağınız merkezi eğilimi belirlemenin sadece bir yolu yok. İşte bu iki değer, buraya orta yazalım. Bu sayı grubunun merkezi eğilimini, orta değerini temsil ediyor. Ve son olarak biraz da moddan bahsedelim. Mod, bu sayı grubunda en sık rastlanan sayı demek. Bakalım, 23. 23 dışında tüm bu sayıları birer kez görüyoruz. 23'ü iki defa görüyoruz. O halde mod, 23 olur.